Bu oyun çok rahatsız edici olabilen sahneler içerir. Oyuncu takdirine tavsiye edilir. Ben de içeri izleyici takdirine tavsiye ediyorum. Evet. Ee, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. O zaman <gülüyor> giriş yapalım. <gülüyor> Merhaba dostlarım ben Serdar ve Viseyce. Hoş geldiniz. Vizaja Hoş geldiniz. Vizağa oynuyoruz. Devam edeceğiz. Ee, kaldığımız yerden zincirlenmiş kapıların arkasından geçeceğiz. Ee, ve şey yapacağız. Oyun sadece 43 dakika oynamışız. Sanırım geçen videonun e, toplam şeyiydi, süresi az çok o kadardı. Ee, evet başarılı bir core oyunu kendisini bu şekilde belirliyor ee, Hala e, listenizde duruyorsa ve sadece 43 dakika oynadığınızı yazıyorsa anlıyorsunuz. Tamam bu oyuna çok dayanamamışız, ee, çok şey yapmamışız, fazla girilmişiz diyorsunuz. Evet. Elimde benim başka bir şey yok galiba. Dur bakalım. Ne, ne aldım ben? Ne, neler aldım ben elimde? Ee, anahtar, anahtar, anahtar. Üç tane anahtar var. Bu ne? Onu burada kullanamazsın. Ne olduğunu görsek ya. İncele. Güç anahtarı. Bodrum katında herhalde. Anladım. Bu ne anahtarı? Aynalı anahtar, anladım. Bu ne anahtarı? Basement, bodrum katı anahtarı bu. Anlaşıldı, tamam. Evet, bu bölümde ne, ne vardı ya? Yani ne olmuştu ya bu bölümde? Bir yabancıyı takip ediyorduk galiba, abimize bir şeyimiz vardı. Şuradan giremiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Sağ tuşa basarsam çakma çakacak. Mesela bak kaydediliyor mu? Hiçbir şey olmadı. Tamam kaydetti azından. İçim biraz şey oldu burayı. Garaj anahtarı lazım anlaşıldı. Evet. Size ne olacağını söyleyeyim birazdan. Ben şu an birazcık daha geyik, ahaha, kaka erkek muhabbet, şaka diye gidiyorum. Biraz sonra böyle bir ses duyulacak ve ben bir şey takılacağım ve birden korkacağım ve ondan sonra bütün avram değişecek olduğu gibi. A bunu lan, bunun içine bakabiliyor muyuz? E neden inceliyorum o zaman ben bunu? Aa o ne sandalyenin parçası falan. Yani... Ömürsü yanıyor ha. İçirsi yanıyor. Aynalı şeyi açtık değil mi? Evet, aynalarla ilgili bir şey açtık biz. Ay yok lan yan yanmıyormuş şeymiş. Tamam tamam. Ay ben korkmaya başladım. Ürüs olacağım, korkmaya başladım. Yanmıyormuş ııı... Ee, yağmur yağıyormuş. Ah! Hey hey hey! Ne oluyor ya? Neden böyle şeyler oluyor ya? Of kapan be! Kafayı yeme kardeş sakin ol, sakin ol. Oh be insan düşebiliyor. Güzel, bunu, bunu duymak güzel. Şimdi bir dakika. Burada bir şey vardı değil mi? Ve yanlış görmüyorum, evet. Wow! Etkileşime mi gir? Nasıl etkileşime görebiliyor muyum? İyi, iyi ki Mum'un yanındayız. Ayna evdeki bir odayı gösteriyor gibi. Abi ne bileyim ben bu odayı yani. Nasıl, nasıl göreceğim, ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum ki. Sallanan bir sandalye bulacağız. Bir pencere bulacağız. Ay ışığı dışarıdan gelecek. Tahta, duvarlar. Bodrum kata iniyoruz herhalde. Şeyde de fark ettim. Bazen ben böyle saçma sapan şeylere çok korkuyorum. Siz de tribe giriyorsunuz, siz de korkuyorsunuz o anda falan. <gülüyor> yani e, tabii ki korkabilirsiniz. Çok doğal bir şey, normal bir şey. Sıkışmış anladım. Ucuna küçük ayna takıl e, abi burada işte. Bu muydu yani? Bu kadar mı açtık? O oh, o oh, a oh, Ne oluyor oğlum? Bir dakika! What? Wow! Bir dakika ne? Ah! Yukarıda birileri doluyor. Ne oluyor? Bir dakika! Bir dakika! Bir dakika! Bir dakika! Nasıl lan? Ha Bir, da bir dakika. Wow, benim kafam şu an... Oo durun. Ben şey yapamıyorum. Burası... Bir yer mi yani? Ben... Neler oluyor ya şu an? Kendisi sistemimden korkuyorum. Bir dakika. Benim mekan algım kalmadı ya. Öf. Hey! of ya! Allah kahretmesin ya! Çakmak havalı uçarak bana yetişmeye çalıştı. Ödüm koptu ya. Çakmaktan korktum. İnanamıyorum ya. Çakmak korkuttu beni. Yazıklar olsun benim gibi insana. Böyle gizemin peşinden koşayım. Korku bir şeyleri bir şeyleri yazayım. Sonra çakmaktan korkayım. Gerçekten inanılmaz ya. İstesem yazamam abi. Çakmak üzerine kurduğu bir korku hikayesi yazamam yani. İstesem yazamam. Burada da bir şey yok. Biz bodrum katına inicez artık herhalde. Paşa paşa. Of. Hiç bodrum katına inmek istemiyorum. Bodrum anahtarı. Tamam hocam var bende bodrum anahtarı. Öff. Yapma ya. Yapma ya. Ah, bir tane anahtar var. Hayır abi ikisini aynı anda şey yapma. Dur bir dakika. Hayır hayır. Um... Harika. Um... Hayır. Oğlum iki, elimde iki tane anahtarla gitmek istemiyorum. Ne kadar saçma bir görüntü bu. Sakin olacak mıyız? Sakin olacak mıyız? Sakin olacağız bence. Işığın yanındayız şu an. Işık güzeldir. Işık cicidir Aynen sakin olduk. Elimde sanki iki tane silah almışım gibi hissediyorum. Ama saçma yani. Çok saçma. Çünkü çakmak bunlar. O çakmaktan korkan bir insanım ben. Bodrum katı anahtarı. Burada da kullanabiliyor muyuz? Oo Ooo. Hayır. Kapat. Kapat. Yeni bir yeri açtık. İnanamıyorum. İlerleme katı ediyoruz şu an. Kendimle gurur duyuyorum. Ay ama yeni bir yere geldik ya. Kötü kötü şeyler olacak. Ben korkmaya başladım ha. 3.33'te durmuş her şey. Ne var acaba içeride? Kafar çıkıyor falan. İçeri bir şey koyabiliyor mi acaba gerçekten? Bennings oda ben Benhamer. Allah kahretmesin. Espri yapmışlar herhalde. Bilmiyorum bir şey. Birileri sağlam sigara içmiş. İçeride bol bol bira vardır diye et et et bol bol bira var içeride. Ne neden alma ablam ben onu? Ne yapacağım ben onu? İçe, i̇çemiyorum. Bırak şunu bırak. Hayır. Bırak lan şunu. Oğlum biraı bıraksan oğlum. Sol tut incele, sağ tut incele. Uzaklaştır lan bırak bırak. Nasıl bırakacağız ya Q mu? Abi nereden bırakıyorduk biz bu oyunda? Tam boş yer ben elme, şunu çakma alayım. <gülüyor> Bom boş bir buzluk. Bu bomboş olması bana hep tuhaf geliyor. Geliyor. Hayır hayır. Ha Oh. Açık kalsın. Hiç ampul bile bulamadık bu arada. Işıklar yani falan giderse nasıl ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ulan. Ha sana Kardeş. Hiçbir şey yok giysiler. Etkileşime mi gir? Ya bir şey vuracak şimdi buraya. Ödüm kopuyor ya. Böyle cama yapışacak. Ooo buranın devamı var. Abo. Nasıl ev burası ya? Kendi adım seslerimden de korkuyorum ha. Gerçekten kendi adım seslerimden de korkuyorum şu an. O, o kafaya girdi Tamam. Az önceki geyik, şaka, muhabbet dalga kafasından net bir şekilde çıktık. Aa, ohohoho. Kapuşka mı diyorlardı bunun ismi? Ne diyorlardı? Matruşka. Hah, kapuşka değil. Kapuşka bir şey. Matruşka bebek parlayacak mı orada? Yok, bitti. Aç oğlum, aç be. Uzun sürede açıyor ya. Ooo, bu ne? Eğilebiliyor muyum? Sen nesin? Yok, bir takım kitaplar. Gerek yok. Dedi cahil insan. Kitap mı? O da ne? ki çakmamamız Hani varı ampulümüz bir şeyimiz yok, çakmamız yok, mumumuz bir şeyimiz yok. Kitapla aydınlanalım. Falan. <gülüyor> Okey, burada bir şey yok. Ben burayı kapatayım. Sonra bir şeylerden kaçmam gerekirse şey olmasın. Şunu ittiriliyor muyuz? Aa ittiriliyor evet. Ya burayı açmak istemedim ben ya. Bir şeyler olacak ya. Bir şeyler değiştirince bir şeyler olma ihtimali artıyor. Bir şey görmeyelim orada. Bir şey görmeyelim orada. Oh be. At, aç hocam aç. Hareket mi ettir? Ha yok. Aç, ulan aç. ne kadar ağır açıyorsun ya. Aman aman, hayır, aç. Elimde iki tane şapkayla, şey çakmakla geziyorum, şaka gibi. Tamam koy bunu artık, incelemeyi bırak. Gazete, gazetelere bakamıyoruz. Arcade, ne? Getting more and more popular, anladım. Aa eski zamanlarda geçiyor onu göstermeye çalışıyor yani şu an. Bir çocuk kampta harika. Şurası çok korkulucu şuraya bakacağım önce. Bir şuraya gidelim mi? Bir, bir içeriye girelim. Sen, seni bir kapatsak mı acaba? Biz şuraya girip bir... Şu döngüyü bir tamamlayalım. Kendi adım seslerinden o kadar korkuyorum ki. Bodrum anahtarı var. Bodrum anahtarımız var. Yaradan her şeyi burada Bodrum anahtarı açıyor ya. Ay korktum ya. Öf. Açma kapa. Şunu yeter çakma açıp durma. Elime başka bir şey alamıyor muyum? Hah aynen böyle ya. Açık kalsın. Açık kalsın. Böyle kalsın. Burayı... Buraya dokunamıyoruz ama. Haydi bakalım. Bo, bodrum katı. Here we go. Yo, yo yo yo Aha ampul. Mumlar buraya konulabilir. Tamam mumlar oraya konulabilir. Okey. Tamam hocam. Ampulü koyduk. Aa envanterim doldu benim. Envanterim doldu. Çok ilginç. Bunu atabiliyor muyuz? Sol depola al bırak. Ah F F. Bırak. Gerek yok ona. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Döverim seni. Döverim seni. Döverim seni. Ha, var hem de nasıl döverim. Bir de kilitliyormuş şerefsiz böyle. He <gülüyor> he deyip. Okey. Akıl sağlığımız yerinde. Burayı açabildik. Işık. Oh. Tamam dur oraya daha etkileşime girmiyor. Etkileşime girersek kötü şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Hiçbir şey yok. Tut kavrama. Aa, açabiliyoruz. Çok saçma bir açı yoldu ama. Tuvalet kağıdı var. Bakın ilk, ilk... Bu ne abi Saçma sapan hareketler yapıyorum mouse'la buradan açmak için ha. Gerçekten çok saçma hareketler yapıyorum. Bu kısımları çok ilginç tasarlamışlar. Abi mum yok, mum yok. Her tarafta mum, mumluk var ama mum yok yani. Mumun kendisini bulamıyorum. Sesler geliyor. Belki gök gürüldüyordur Serdar. Belki gök gürüldüyordur. Belki bir şey yoktur yani. Ne bu? Meeting. 20 Ekim'de şey varmış. Aa Mario'nun doğum günü. 30 Ekim. 31 Ekim'de bak Cadahlar Bayramı için şey yazmışlar. 30 Ekim'i hatırlayalım. 30 Ekim yılı bilmiyorum ama. 30 0 9, 30 10 Hadi kaldır be birader. Ağır ağır ağır, ağır. Bak çok güzel ha. Hiç el model animasyonu falan yapmadan halletmişler hepsini. Harika. Çok güzel. Biz de yiyoruz yani şu an. E, yiyebilirim ben. Okeyim buna. Yani evden defol gitmek varken yaptıklarımıza bak ya. Aa, Aaaaaa! E okay, burayı bağladık. Ben izninizle gidip... <gülüyor> ...sevleyeceğim kendimi. Çünkü korkuyorum. Garaj anahtarımız yok. Var mı lan garaj anahtarımız? Sen garaj anahtarı mısın acaba? Onu burada kullanamazsın. Kullanamıyorum evet. Hocam kaydedebilir misin acaba? Oo! Oo! Kapıyı kapattı şerefsiz arkamdan. Oo! Kullanma al işte yani. Nasıl? E, şu an envanterin baştan yolda şey yani doldu. Bin bir türlü şerefsizliklerin yapıldığı vizaja hoş geldiniz. Ben ampulü buralarda bir yere koyabilirim. Ama aynı zamanda şey de koyabilirim. Gideceğimiz yere de koyabilirim. Bodrum katına yani. Bak şerefsiz. elindeki. Of be Saatin sesiymiş ya ben bir şeyler var sandım ya Çok korkuyorum abi çok korkuyorum ya Ama en azından 3 tane hapımız var Hapı yuttuk yani eh, eh, eh. Eh. Okay şimdi Senin ağzını burnunu ha. Hayır. Aydınlıkta kal kendine gel. Aydınlıkta kal kendine gel. Hocam değiştirsen onu. Birader değiştirsen onu neden hemen şey yapıyorsun? Daha da aşağıya gidiyor bak. Kendine gel kendine gel kendine gel. Bak ışık oh mis gibi ışık mis gibi ışık hı hı hı aydınlık Ha, Gözlerimiz karanlıkla görebiliyor. Şey, gözlerimiz görebiliyor artık çünkü karanlık değil. Tamam şunu yakacağız. Aa, aynen sök onu. Ulan söksene onu. Abi neden bir şey yok burada? Oh, ışıkları açtık. Ay, hayır ya. Kapa kapa kapa. Kapa. Buraya mum koymamız lazım. O, siz de vurdum. Affedersiniz. Korkmuşsunuzdur. Mikrofonun böyle bam gümses ses geldiyse. Kusura bakmayın. Bu, bu, bu şeyler biraz ee, oraya açmıyoruz. Um, senden açılmıyorsun lan. Aha, hayır. Hayır. Aşağı gideceğiz. Ne yapalım? Burası içine saklanmak için değil herhalde. Tam kapa kapa bir şey yok. Tam ampulü kullanamıyorum zaten boş ver. Bir şey var mı diye bakıyorum. Açar mısın biraz daha hızlı bir şekilde? Tam kapa kapa bir şey yokmuş. Sen cesur bir insansın, sen... Kimi kandırıyorsan cesur bir insan değilsin ama... Böyle şeylerin üstesinden gelebilirsin. Abi bu ne? Anladım burada bir... Kale yapılmış. Ay, Hayır! Korku. Hiçbir şey yok burada değil mi? Ben bir şeyler vardır diye düşündüm böyle bir an. Ama yok. Ş Karanlıkta kalmana gerek yok dostum. Dostum bak bak bak. O oh, ışık mis gibi ışık. Hmm. gözler gözler ha. Aydınlık. Seni neden değiştirmiyoruz ya? Ben yani seni neden açamıyoruz acaba? Kendine gel. Be Oh tamam ya. Hani korku kork tam korktun anladık. Kendine gel. Hayır. Şişt. Hayır. Aha kapat kapat kapat kapat. Kapat. Dön, dön dön dön. Dön şeye dön şeye dön şeye dön şeye dön. Aydın Oh oh ışık. Hmm. Hmm. Günlük ışık dozunuzu alın, alın sizle. E şu an Aaaa! Korktum yine ya. Elimdeki ampul oynadı. İleri geri gitti, şey oldu. Korktum ya. Aç bakayım içeri. Oğlum aç. Buradaki kapı o. Nasıl açılmıyorsun sen. Ampul kırık değil. E açılmadı. Açılmadı şerefsiz. Az önce açıldı. açılmadı. Evin bütün kapılarını birbirine bağlıyoruz galiba. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum şu an gerçekten korkuyorum ya. Botlar falan da var yerde. Hiçbir şey de olmadı ha. Bodum anahtar. Oğlum var işte. Işık ışık. Atmosfer falan bu her zaman hayra alamettir, değil mi? Oo. Okay. Bir sayfamız daha oldu. Hayır, hayır hayır. Nefes verme. Nefes alma nefes verme. Git git, git git git git. Bir çizgi roman sayfası daha bulduk en azından. O iyi oldu. İşe yarayacak bilmiyorum ama. Garaj anahtarı mı? Onu burada kullanamazsın. Bu mu garaj anahtarı bunu kullanamazsın. Garaj sanırım başka bir bölüm. Garaja daha giremiyoruz. Ben korkuyorum ya. Ben şu an çok korkuyorum ya. Bro sen nesin sen hala... Bu... Bu mu burası? Bu, bu mu yani? Aç şu ışığı ya. Sağlam fatura gelecek bu eve. Sorucum. Burada hiçbir şey yok. Kapat kapat kapat yakmasın. Depo odası. İlerlemeniz için olan dinamik öğeler arkada bırakıldıklarını depo odasında bodrumda bulunur, tekrar canlanır. OK. Güzel. Peki bu adam ağzını burnunu mı kırıyor musunuz? Ah! Abi neden burada mum yakmam gerekiyor benim? Tamam depo odasının şey bu sanırım yani depo dedi dediği yer bu yani. Bir şey olursa burada baştan bulacağız. Of geldik yine buraya ya aç ışıkları aç. İnanılmazsınız gerçekten aç aç bu kadar yapacak bir ışık ışık ışık ışık ışık ışık ışık ışık ışık sen ışık'sın seni açarım ben oh bu pickup. up bununla müzik çalabilirsin aha okey ışık ışık ışık oh ışık mis gibi ışık öş Ben bunu açmak istiyor muyum? Aa şey, bir tane daha lamba var. Ben eee karşısı çok creepy görünüyor ya. Aa bir tane daha çakmak. Güzel. Güzel. Birisini öldürürsek veya bizi öldürürsek içine girebiliriz. Kimseye zahmet çıkarmadan. Elektrik oda sanaahtar. O bende var bebeğim. Elektrikçi ben bende var ama Yok yok. Ay. Ay. Ay fena fena fena fena çok fena. Kilidi hangi anahtarla açtığını dair hiçbir şey yok. Olmasın şu an sıkıntı değil. Elektrik odasına bak. Aa şey. Aa mum. İnanılmaz. Mum da var. Um. Aldım lan tamam mumu alalım. İnanılmaz. Çok fazla şey var elektrik odasında. Neden böyle? Döverim ama. Ne bu? Ha kapatıp açıyorum. Ha onu kapatıp açıyorum. Gerek yok, gerek yok, gerek Her şeyimiz iyi. Ya öf, burayı bulduğumuza göre burayı bulmamız gerekecek daha sonra yine. Buraya gelmemiz gerekecek. Benim ön mekan algım çok iyi olduğundan dolayı hemen gelebileceğim değil mi? Hayır. Hayır. Yapma ya. Lan! Tamam bir şey söyleyeceğim burada bir çakmak var. Bir mum, mum, mum aldım zaten. de bir çakmak vardı. Şşşşşşşşşşşşşşşşşş. Çok kötü bir yerdeyiz. Çok kötü bir yerdeyiz. Hayır hayır. E tamam elektrik odasını da buldum. Ne yapacağım oğlum ben. Bütün anahtarları şey falan her şeyi buldum. Gitmenin yer kaldı mı? Gerçekten. Geri mi döneceğim? Ne yapacağım? Bu ışık neden yanmıyor ya? yanısı da. Olmadım acaba. Şşş, şş, kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Bir bir şey kaybettim ben bilmiyorum. Bir şey de almadım. Hayır, okey tamam gitmediğimiz yerler vardı evet evet gitmediğimiz yerler vardı benim hatam benim hatam benim hatam. Şimdi bakın adım atıyoruz ya bazı sesler arkamızdan geliyor sen neydin ya? Sen lağboydun tamam. Evet sanırım şuralarda gitmediğimiz bir yerler vardı. O bir tane bunu da burada varmış. Şurada mı gitmediğimiz yer? Tükürcü muamumu burada kullanıyorum. Koyacağım. Koy, koy, koy, koy. Evet, evet, koy. Koy lan. Ha, aynen öyle. Burada şıklandırmış olduk. Oh, mum koyduk. Güzel. Açabiliyormuşum da burayı. E burada da bir şeyler varmış. Ee, hala elimiz dolu ha. Hala bir çakmağım var, bir ampulüm var, 3 tane ilacım var. Bunun hepsini kullanma zamanı gelecektir diye düşünüyorum ama. Şuraya mı gitmedik acaba. Ha buraya buraya bilmiyoruz. Nereye açar ne oluyor bilmiyoruz. E ee, ay. Kendine gel. Kendine gel dostum. Kendine gel. Kendine gel. Bak ışık. Oh mis gibi ışık. Kendine gel tamam. Buradan aşağı inelim o zaman. Çünkü Ben, ben anlamadım ya. Nerede ya bu sandalye? Şık i̇şte dur dur gel. Hey, hey hey hey Uzun süre karanlıkta durmaktan kaçınmalıyım farkındayım. Bak karanlık değil. Oh mis gibi cici bir oda değil mi? İnsanın aydın aydınlatıyor. İçini açıyor. Ay bakalım yukarı çıkalım artık. Çünkü burada bir cevap yok ki bilmiyorum ben bir şey görmedim. Uzaktaki odaları mı gideceğiz şimdi? Galiba gitmiş mi likor olarak gitmiştik sanırım. yok Yo onlar aynı yere çıkıyor zaten. Ya kardeş. Aa sen nereye çıkıyorsun? Bir not mu buldum? Ne diyor o notta? Da... Yakınlaştır. Oku. Hah. Garaj anahtarını mı alıyorsun? muhtarın her zamanki gibi çamaşır odasında kot pantolonun cebinde. Sonra teşekkür edersin hayatım. Çamaşır odasında kot pantolonun cebinde. Tamam. Tamam. Tam bırak. İncelemeyi bırak. Şimdi yandık. Çünkü ah kayretti ya. Kayretti ya. Kaydetti ya! Öfff! Öfff! Çımaşır odası buradaydı. Kot pantolonum. etkileşime girdi, etkileşime girdi. etkileşime girdi. Bir şeyler olacak, bir, şey, bir şeyler olmasın, bir şeyler olmasın, bir şeyler olmasın. Bak çok akıllıca düzenlemiş buralar animasyona gerek kalmadan. Ve garaj anahtarında bulduk böylece. Depola. Çünkü başımızdan daha fazla belaya sokmayalım. Yine kaydetti ya. Ben çok geriliyorum şu an. Ya hani yabancı birisi vardı ve buralarda dolanıyordu <Gülüyor> Merhaba Rose. Her şey yolunda. Teyze. Teyze televizyon hiç iyi şeyler çıkmıyor ya. Sürekli açıp çıkalıp kapılıyor. Frank'ı sormana gerek yok, Sağ olasın. Tamam iyi boş. Elinde bu bıçakla seni kolamda sürece sıkıntı yok teyze. Nasıl oluyor ya? Teyze işin var şimdi azıcık. Kapat bence. Teyze. Teyze korkmaya başladım. Bence şu an. Teyze evin içinde misin? Burada mısın? Neresin? Görüşürüz teyze. Çıkıyorum senin. Kapat, kapat, kapat. Ne olan? Neresi kapandı? Hangi ışık? Aptal aptal şeyler ya. <gülüyor> Dur buraya çıkmayız. Önce buraya gireceğiz. Burayı açmamış mıyız biz? Gerçekten mi? Onu burada kullanamazsın değil mi? Dur lan. Bir şey oldu az önce bir mi? Açtım kapattım ben. Neyse, okey. Ama neden açılmıyor bunlar? Seni yapabiliyor miyim Ampul kırık değil. Tamam, boş ver. Kırık değil ha? Ben o yüzden mi şu an kafayı yiyorum? Bak mum ışığı. oh mum, mis gibi. Hmm, romantik. Koşa koşa kaçalım, bir şey de bulalım aynen. Orada bir şeyler var. Benim bana kafayı yedirten ama anlamıyorum. Haydi bakalım. garajda daha da aşağıya iniyor. Nasıl bir ev burası ya? Tut kavramı. Oo oo ne oluyor lan bir şey oluyor şu an. O harika. Orada küçük bir boşluk bulduk. Gelip bizi öldürebilecek birileri olabilir artık. Oradan çıkıp bir böyle bir şeyler diye çıkıp bizi şey yapabilir. Tükürürüm ha. Garaja geldik. Oğlum kendine gelsene ha. Işıktası şu an. Bir şeyler mi var oldu acaba? Oğlum bak ışıkta ışıktasın ha. Kendine gel lan. Oo bak nasıl da içine girip çıkıyor. Bunu bunun gör, bunu görmesi gerekiyordu karakterimizin. Şuna da herhangi birisini alsak ya. O kadar mutlu olurum ki hayattan. Buradan ışık yok ya. Öyle bir ah! gibi bir ses geldi. Ben biraz korktum. Tamam boş ver oğlum. Bur burada, kal, burada kal. Boş ver. Oğlum al bir şey al. Herhangi bir şey al eline ya. Ya herhangi bir şey al eline ya. Sen nesin ya? Random bir şey. Elimde şu an her şey yok, her şey yok. Bir mum olsaydı fena olmazdı bak, mum aklıma gelmedi. Orada bir mum alabilirdik. Okey, kendimize geldik mi? Bir şey açtım orada ama. Garaj anahtarı, garaj anahtarı, iki tane garaj anahtarı. <gülüyor> Aa burası şey. E, kötü yere çıkan yer, anladım. Testere garaja çıkıyor, harika. Çekici al, birader, bir şey herhangi bir şey al ya. Kararcanster. Aa, bu da buraya çıkıyor. Aa, televizyon açıldı. Televizyonu kapatacağım. Kafayı e, karakter böyle olduğunda. Of, korktum. Bir göz gördüm sandım orada ya. Kapat şunu, kapat, kapat, kapat. Fişini çek abi. Fişini çek. Fişini. Ben diyorum. Benim karakterlerden buralarda kafayı yiyor. Sen. Sıkışmış. Anladım. Okey. Garaja çıktık. Of. Uh. Garajda ne var ki? Ben garaja geldim ki? G garaj... Her yer garaja çıkıyor. Şu an bu oyundaki her yer garaja çıkıyordu. Bir şeyler olması lazım burada. Biz çok içiyoruz ama bu karakter çok içiyor. Sorunlu bir karakteriz yani. Kardeş kendine gel. Kendine kendine ışıklasın şu an. Işık. Işık bak. Oh mis gibi ışık. Bak kafana kafana iniyor ışık şu an. Ama kafa yiyor bizim karakter. Arabayla ilgili bir şey mi var acaba? Tut kavra. Aaa! Neden? Bak. Etkileşime gir ne tek şey mi burada? Vın vın ha? Tam kalk o zaman. Şu açabilir açamıyorum. Hayat bundan sonra nereye doğru ilerliyor? E gidelim devam edelim bakalım yani ne bileyim. Hadi bir yerlere çıkıyordur buradaki bir şeyler. o lan ya çıkküracağım ama ya korkuyorum <gülüyor> Ne lan? ne lan Açılma artık ya Işı açamıyor muyuz? Ulan ışığı yok mu abi? Lamabamba falan ulaşamıyoruz. Ay buraya hiç girmem. Lan ben kafayı yedim be. Kapat kapat git git o televizyonu kapat. Televizyonu kapat. Hiç gerek yok böyle şeyleri kapat. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi çok teşekkür ederim. <gülüyor> Vizajın <bu> bölümünde bana <gülüyor> bana eşlik ettiğiniz için. Ee, ben fena gerildim fena korktum ee, zaten 50 dakikaya da dayanmışız o yüzden bur bugünlük burada bırakıyorum ee, sonraki sefere devam ederiz çok korktum ee, bir ilerleme kat ettik aslında baya bir ilerleme kat ettik bu noktadan sonra nereye gideceğimiz bilmiyoruz ama başımız giderek ee, daha, sürekli daha fazla belaya giriyor o yüzden doğru yönde olmalıyız diyeceğim ee, öyle Ah müziği güzelmiş bak müziği çok güzelmiş evet ve ee, yorumlarınız like için şimdiden çok teşekkür ederim ee, yine açıklamalarda bir takım linkler, isimler, başlıklar var. Ee, oralarda belki ilginizi çeken bir şeyler bulabilirsiniz. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte, huzurlu, mutlu, keyifli ve korku dolu. anlara kalmanız diyeyle. Bay bay.